f x eşittir karekök 2x eksi 8'in tanım kümesini bulunuz. Bulalım. Bir fonksiyonun tanım kümesi fonksiyonun tanımlı olduğu tüm değerlerdir. Fonksiyonumuzun tanımına bakarsak fonksiyon kareköklü bir fonksiyon. Karekök 2x eksi 8. Yalnızca negatif olmayan bir sayının karekökü alınabileceği için 2x eksi 8'in büyük eşit 0 olması gerekiyor. Sıfır olabilir bu arada çünkü karekök sıfır sıfıra eşittir ve pozitif de olabilir. Ama negatifse karekök fonksiyonu bir anda tanımsız olur. Yani bu fonksiyon yalnızca 2x eksi 8 sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğunda tanımlıdır. 2x eksi 8 büyük eşittir sıfır eşitsizliğini o zaman çözeriz. Bu eşitsizliğin iki tarafına 8 eklersek, 8'ler gider ve 2x büyük eşittir 8 olur. 0 artı 8 eşittir 8, sonra iki tarafı 2'ye böleriz. 2 pozitif olduğu için eşitsizliğin yönü değişmez. İki tarafı da 2'ye bölünce, x büyük eşittir 4 çıkar. Yani buradaki tanım kümesi 4'ten büyük veya 4'e eşit olan tüm reel sayılardır. Böylece soruyu çözmüş oluruz. Şahane.